Allah bize hastalık vermiyorsa bizi sınamıyor mu demektir? güzel yüzüm illaki sıra, sıkıntı, zorluk, o da bir hastalıktan kasıt. Yani ağır bir hastalık olması şart değil ki. Sıkıntı verir Allah, korkular verir, hüzünler verir, evet. yorgunluk verir. Yani şüpheler verir. Yani illaki imtihan eder Allah.